Aga, bu benim şimdiye kadar gördüğüm yani gerçekten en başarılı sahnelerden bir tanesi yani müzikal anlamı geç görsel anlamda da en başarılı sahne diyebiliriz hatta bence bence yani. Bak yok telif bir şey olmasın. Tanadık Rayot Games. Bize öyle kolay kolay yatmazlar oğlum. Amına koyayım buradan banyomuşum şuradan ne edit çıkar ya. Hep yakınlarımı atıyormuş bizi düşünsene. bize şey Minecraft'ın sahibi olan Era öyle diyor. <gülüyor> Minecraft almış diyor Rayot. bak doğa diyor ki cani saçmadım farkında mı Sizce bak kızım bunun girişi böyle birazdan oraya bu Amerikan potpori bunun adı anladım bununla da Amerikan potpori bizim halaylar olur ya mesela der Mesela bu çalar birden böyle şey Mesela oraya e, Yok lan otür <gülüyor> <gülüyor> Taktı örtemi Aman oğlum halaydan buraya da potpari olurmuş Bak bunu ben kendi yayınımda yapayım Düğünümde Nereden nereye geçtim Bak görüyor musun Biri de şey diyor aynen <gülüyor> Aynen diyor biri de Allah diyorum bak Potpourri dediğin şeydir aga potpourri. Ee, yani şarkılar arası. Dur hemen mesela. Hemen ben size göstereyim. Mesela potpourri halay diyelim. Tamam mı? Bak şimdi. <gülüyor> Söyle o cümledir. Ne ana. Oravan'ın has birinci, Oravan'ın has. Bak geçti başka bir şey geçti. Bak şimdi bak. Tıt tıt tıt. Bak şimdi bak Ama böyle geçişler de inceden yani. Müzikal anlamda. Anladın mı? Bak şimdi. <gülüyor> Teknoloji nedir Aga Nedir agaaa Spidey geliyor bu arada discordda vip aldı 150.000 puana Hayırlı uğurlu olsun canım ee, Discord nickini NS e gönderebilirsin Burada geçiyor işte çalışmaları nasıl bir sahnedir. Yani adamın üzerindeki tüm ışık alınıp burada söylemeye devam ederken bu hologram mı bu nasıl bir teknolojisi ise ya da şeyden mi gösteriyorlar burada live bir şekilde de gözüküyor mu? büyük ihtimal hologram gibi bir şey. Eko zaten yanında dans ediyor gözüküyor. Birden kendi buraya geçiyor, iniyor falan böyle bir. <gülüyor> It, I, oh no We're wide awake now, I've got wide open We're running this world, we're keeping it turning We're living like giants, yeah giants We're bigger than giants, we're giants, oh Sleeping giants, sleeping, sleeping giants yeah. Shutting it down, putting the ground my people all over this place Spinning the same, Got on my brain Quality up in my veins, I'm no so clothing I'm so cold, I see sun Çok güzel ya. Sonundaki hareket ne öyle? <gülüyor> yürüdü <gülüyor> bana yaptı bna <gülüyor> bna bunlar bu çocuklara böyle hareket yaparsan abla böyle olur işte Çitarın insası soru içerdi <gülüyor> buna bitiyorum işte. <gülüyor> <Asahi>. <gülüyor> Gerçek, gerçek. Bu gerçek mi abi anlayamadım diyor. Bak buradaki gerçek ışık kapanıp yanlarda hologram oldu mu? Onlar şey. İlk girişte de bir hologram oldu. Ondan anlayamadın gerçek mi değil mi diye. Hey aman oğlum gerçekten TP oluyor. Sıçra falan atıyorlar e. Manyak mısınız siz ya? Bir oğlum şu kafayı bir arada bir kullan lan <gülüyor> Biri de diyor jetten abi onlar şeffaf ekran diyor. <gülüyor> galiba işte buradaki efektten dolayı ee, ya da bu denli bir şey değil oradaki çalışma zaten o da belli de o KDA kostümlü Aa bu da kostüm içinde değil mi? Yok. Bu açılış seremonisinin ne bu şarkı neye yapılmıştı lan? Bu da mı kostüme yapılmıştı? Galiba bu da Seronomu nemesine <gülüyor> Seronomu nemi Seronu mi mi nemi ee, İlk başta bir tuvalet management'a girelim o zaman. <gülüyor> ya baba Yani Neyi bu? Bu bir Pembe değil mi babamına koyayım? Ne pembedeyim? Üstündeki mi pembe? Pembe değil mi bu? Anolisi kim renk gömdü? Hı Helal lan sana Orospu çocuğu niye dalga geçiyon benimle? Pembe geçiyor <gülüyor> <gülüyor> Lan pembe pembe. Oğlum mavi diyorlar o bana koyayım Ya trollüyorlar seni dalga geçiyor hep yapıyorlar ya onu Turkas Pembe mi? Üstündeki ne renk? Pembe değil mi babam? Bu yabancıların klipleri nasıl izleniyor lan böyle? Ulan bu ne? Var bir de onun ne oldu öyle? O bana oyunda olsa biz banıyoruz ya bana. <gülüyor> Anlamadım ki. Pinkman bölgeye ikinci ay I am back baby demiş hoş geldin çok teşekkürler. Alperen x 4 TL beğencen mi acaba 61 saniyede omekle. Baba omekle gösteremiyoruz. E, Light Edit 15 TL göndermiş. Kemal #roleforall guys editini bastı. Kemal niye çok